Güvenli yolculuklar Lütfen mümkünse U dönüşü yapın. U dönüşü ya. İlham uğurlar olsun. Uğurla olsun abi. daha dönün pek keyfi yok ki bugün O baba yani ne keyfi ya keyfini ara bizde kim kaybetti de biz bulacuz keyfi ne oldu hayırdır ya boş veya ya şimdi Hatırlatma da Kafamı da bozmayın Şimdi senin sonra kafamı döndüm, Boş be Valla İlhame doğrusunu söylemek gerekirse bende de pek keyif yok da Geçen gün düşünüyorum Onun en son şöyle iştahlı bir kahkahatalı kaç yıl oldu acaba diye merak ettim Hatırlayamadım yemin ederim Valla abi ne ya onun onu umdal çok oldu. Bu hayat şartlarıyla bu geçim şartlarıyla yine, K.K. matla hal yok. Doğru söylüyorum vallahi. Soldan devam. Ediyor. Abi sana ben bir hikaye anladım da. Madem K.K. dedin, ben gülemem pek emme. Ama... Sen biraz güleğe eğlenirsin Sen Anlat bakalım Abi ben eskiden çok işeydim Hatırlayan değil mi? Evet Ben çok maceralarım var böyle Bir akşam başıma bir iş geldi O muhamad ve insan biraz büyü bari Anlat bakalım Abi akşam bavva içecek Çek bir arkadaşlarıma Gele saat bir 100 inmeyen eve doğru yola düşüldüm ben. Anam bekler merak eder diye sokaklarda kalmayan eve giderken bir arkadaş var bizimle onunla karışılardım. Elinde koca bir şarap şeysi o zamanlar biz sinekli şarap derdik. Dimit şarabı ondan almış bir dene. Tut, tut, bunu beraber içeceğim, bunu beraber içeceğim. Valla ben zaten kafayı bulmuşum, git şuradan, dediysem de aaa. Stadyumun bahçeye girdik, biz duvarın dibine çömdük. Biraz da bu hüzünlendi bir duvarmış. Onlarla bu koca şarabı göttük orada. Şarabı bittikten sonra eve doğru yola düzüldük artık. O bir tarafa, ben bir tarafa. Abi yolu yara ettim, ondan sonrasını hatırlamayan zaten ben. Abi gözleri bir açtım abi, yumuşacık bir yerdeydi. Ama üstünde ben değil bin dene, sen de bin milyon dene böcek var. Gıpır gıpır ediyor abi öyle. Bir hopladım yerinden. Allah! Silkeleniyen silkeleniyen böcekler ne abi. Her taraftan kıpır kıpır ediyolar. Bir de bu, nereye basıyorsam artık yumuşak, yumuşak dengeyi de duramayan bir türlü. Bu arada gözüm karşıya ilişti. Böyle bir loş bir ışık var. Bir de bir karaltı var böyle. Öne doğru bir eğiliyor. Gart, çıbur, çıbur, tımbur, tımbur, tımbur, tımbur, şangur, tımbur bir sesler geliyor. Sonra tekrar yedi yine bir ses geliyor abi arkasından tangutumur tangutumur yine bir sesle. dedim ben öldüm herhalde cehenneme geldim ya da kabir azabına düştük biz. Ben gid bağırdım eşe dön la ilahe illallah diye karşıda karaltı bir hopla daha bir yerinden. Bir ses çıktı ama karaltan bütün bokuma karıştı zaten. böyle. He, he, he de kalbime inecekti az daha. Karanlıktan bir abi. Neredeyse bir metre. Eyvahlar olsun kaçacaksın ama nereye gideceksin? Her taraf zifiri karanlık bir bok görünmeye karşıda bir tek ışık var ışıkta da o var. Baktım karaltı ışığa dur bu gidiyor böyle Koşuyor ama baya Ben de arkasına düştüm dedim Işığa gideyim de Hiç olmazsa Nereye düştüm anasını satayım Bakayım, var buradan bir çıkış olur Bu önde koşturuyor abi ben de arkasından koşturuyor Nerede baktım merdivenler var Bu merdivenleri 3'e 5'e Sıçradı, bir yandan da bir çığlık atıyor akıllara zarar böyle arkasından ben de vardım merdivenlere 3-5 basamakta ben de çıktım yukarıda bir baktım bizim odunluğun girişi anasını satayım bırak. Allah dedim ya Allah Önde koşan da kim benim cehennem zebanisi dediğim bizim en alt katta oturan kadıncağız var. Bir tane dul öğretmen o kadıncağız. Ama kadın nasıl bağırıyor ya? O yukarılara çıkarken artık ben durdum mecbure. Sonra yukarıdan bir kapı açıldı. Trank diye kapandı anasını satayım. açılması yani kapanması bir oldu. Ben de fırladım yukarıya doğru. Kimse kapıya çıkmadan eve varayım da atayım kendimi. En üst katta oturuyoruz abi çıktık kapın zili abandım ben anam tadım açtık varim ben içeri attım kendimi anam dedim, ne hal bu böyle abi benim bu böcek sen tüm şeyler var ya hepsi odun dalaşı o zamanlar dalaş alıyoruz işte kereste mereste yapan fabrikalardan onları tenekelere depiyoruz sobada yakıyoruz. de dalaştırmışım üstüne yatmışım her tarafım dalaş olmuş. Ben attım kendim banyoya. Bir banyo yapayım dedim. O zamanlar şimdiki gibi böyle sıcak su hazır yok. Termosifon var. Adını altına odunu verdim, termosifonu yaktım, Silkelendim. güzel de temizlendim. Isınıncaya kadar dedim odama bir geçin de şöyle bir rahat bir nefes alayım girdim odaya biraz sonra anam geldi. Adede sen ne ettin oğlum inşallah da. Ana ben bir şey etmedim. Adede aşağıda kadıncağızı korkudan öldüreceğimmişim sen. Ana dedim kadın benim kim olduğumu biliyor mu? Bilmeye de dedi. Aşağıda bir yatır varmış. O yatır fırlamış toprağın içinden karının elini tutmuş içeri çekeceğimi zor kurtarmış kendimi öyle anladı ya çok Ana ne yatır ya. Sakın dedi kimseye böyle deme. Karıya sarkıntılık ettiğini zannedeler. Tamam ana dedim neyse ben girdim banyoya biraz sonra banyo banyoyu yaptım çıktım Allah. Anam da tabi kadın kızması işte, apartmanda delikotluğa başlamış hemen, abi anında hikayele uymaya başlamışlar. Efendim orada bir yatır varmış da, bir zamanla bir kulübe varmış bu evin yerinde, kulübede de işte bir karı koca oğlu yaşıyormuş. Bir akşam bunların evini basmışlar birileri, hepsini öldürmüşler. Adam öldürmeden önce bunlara beddua edesiymiş. Bir daha gün yüzü görmeyecek bu insanoğlu. Ben insanoğlunun başına musallat olacım diyesiymiş. O gün bugündür, oralarda yatıyormuş bir yatır. O gün de çıkmış, karının oğluna yapışmış, içeri çekeciymiş. Oluruz. kendini son anda kurtarmış. Abi bir hikayeyle, bir hikayeyle, bir hikayeyle. Ondan sonra arada Ben tabi eve geliyen akşamları falan bir bakıyan artık kimse odunluğa tek başına girmeye artık. üst kattakiler karı koca inmişler ellerinde birer demek kömür kenegesi. Güya eve hani iki dene kömür yapacaklarmış da iki kere inçik olmasın diye ikisi beraber inmişler Güya. Tabii asla starı yok. Üç buçuk atıyorlar. akşam dar vakti odunluğa girmekten, yatır meselesinden karı beraber iniyorlar. Apartmanda kimse akşam oldu mu odunluğa inmiyor. Bir akşam eve geldim. Baktım, Allah Allah, duvarda bir şeyler var tam odunluğun girişinde. Bir gittim baktım, abi muska gibi bir şeyler yapmışlar, duvara da çiviyi vermişler anasını satın, ipinden de bağlamışlar güzelce. Doğalar var, ben Arapça ben Arapçı bilmeyen ne yazıp ne bilmem de. Oraya dürmüşler, durmuşlar ipinden bağlamışlar, güya. Yatır'ın elini kolunu bağlayacaklarmış bir hocaya yazdım, işte anusra gibi bir şey işte neyse artık. Ondan sonra gene geldim baktım iki tane olmuş bunlara. Biri daha yazdırmış. La şunlara değin ki demeyin ki anama dedim bana abone olmaz bu. Bunlara bir akıl demek lazım yani böyle bir aptallık olmaz anasını satayım. Oğlum dedi, aman bu işle hiç sesini çıkartma, yani karıya sarkıntılık ettiğin falan zannederle, sonra rezil kepaze oluruz buralarda. Bırak millet ne biniyorsa öyle konuşsun, hiç sen üstüne başkan alma. Velhasıl abi böyle bir olay yaşadık, tabii bu yaşadığım onca olaydan bir demez. Yine aynı yerde başka bir olayım daha var, anı durumunda bir gün o beya uzun anla ortalığı epey bir karıştırdım, ondan sonra zaten evden ayrıldık, başka bir ev tuttuk. oraya geçtik, evde oturamadık yani. İşte böyle abi, bu içki denen bok yiyen zamanında o kadar çok içtim ki başıma gelmeyen kalmadı içki yüzünden. Vallahi İlhan ben de çok içtim de zamanında. İçkiden kimseye hayır yok. Hani öyle akşam olduğu zaman bir double atacaksın, bir tane bira içeceksin. Sıkıntı yok. Hani o onu kar çekilir de. Ama böyle bütün gün açayım rahiyi dibine burayım, açayım şarabı dibine burayım dedim mi? Ha. Hem keseye zarar, hem sağlığa zarar. O yüzden içki iyi bir şey değil hani keyif için içersin, varlıklı olursun, hayatta zevk alacak başka şeylerin olur da içkiyi de arada bir keyif yapmak için bir duble falan atarsın ama böyle efkar dağıtmak için, derdini unutmak için falan içki içilmez yani içmeyen artık sen değil mi? yok abi ya, buralı çok oldu içki artık içmeyen da eskisi gibi de canım da istemiyor zaten Öyle arkadaşlar falan bazen zorlayalar işte Bir kadeh bir, bir şey atıveriyen O da Kokusunu bile kaldıramayan artık Bıraktım ya O gün bugündü Valla en iyisini yaptım Ben de bıraktım artık Çok uzun zamandır içmiyorum Arada böyle yazın çok havalar sıcak olursa işte bir şişe bira Belki Çok canım istiyor bazen bir şeye bira içiyorum, içtim bir de yetiyor zaten, daha ikincisi, üçüncüsünü falan içmem artık. Bu harita, evet, bu kromotusun beklentisi oldukça güzel bir harita, bu Gdansk, özellikle benim çok sevdiğim bir şehir, oldukça büyük ve güzel yapılmış bir şehir de, herhalde ETS 1.40 geldiği zaman bu haritada tarih olacak. Çünkü mevcut haliyle bile güncellemiyorlar O 1.40 geldikten sonra yeni aydınlatma sistemi gelecek O sistem geldikten sonra Haritayı daha güncelleyen olmaz herhalde Ya bu ETS2 ile ATS yeni aydınlatma sistemi geliyor şimdi Haritalardaki bütün varlıkların hepsinin elden geçmesi gerekiyor Yeni aydınlatma sistemine uygun Tabii kendi varlıklarını kullanan haritalarda bu sıkıntı olacak, örneğin ProMods gibi Rusmap gibi haritalarda büyük sıkıntı olacak. Çok zaman alacak yani 1.40 geldikten sonra Hadi ProMods'u güncelleyen bir ekip var da Bu Plant bu için çok umutlu değilim Rusmap da çok sıkıntılı olacak büyük ihtimalle çünkü Rusmap'ta da Özel prefabrikler var Rusmap'a özel prefabrikler var o prefabrikleri yapan adamcağız da öldüydü yanlış hatırlamıyorsam Onları kimelden geçirip de Yeni sistemi uyarlayacak bilmiyorum Birisi uyarlasa bile çok zaman alacağı kesin O yüzden 1.40 çıktıktan sonra uzunca bir zaman Güncellenmiş harita bulmakta zorluk çekeriz diye düşünüyorum Abi bir ne zaman çıkacak? Vallahi Herhalde Şubat ayını falan bulur. En son SCS'nin bloğunda söyledikleri Ocak ayına kapalı beta'nın yetişeceğini düşünüyorlarmış. Yani kendi beta testerleri test edecek. Ocak ayında işte onların herhalde test etmeleri 15-20 gün zaman alır. İşte Şubat ayında falan da açık beta'yı yayınlanlar muhtemelen. Açık beta'da bir 3 hafta sürse işte Şubat'ın sonlarına doğru büyük ihtimalle 1.40 Stabil sürüm yayına girmiş olur. Zaten ondan sonra Iberia DLC'si gelecek. Yeni bir DLC daha hazırlanıyor da Bu Ukrayna mı artık Rusya eklentisi mi onu bilemiyorum. 2021 ETS 2 ve ATS için dolu dolu bir yıl olacak. Herhalde 3 tane harita DLC'si alırız diye düşünüyorum ETS için. ATS için de öyle gerçi. Her öyle olursa Çok fazla haritaya da gerek kalmayacak zaten. Almanya'nın yeniden yapılanması da tamamlanmak üzereymiş bir parkla beraber o da gelecek. Almanya yeniden elden geçirilmiş. Dolayısıyla güzel ve büyük bir haritaya zaten sahip olacağız. O herhalde insanları epeyce bir meşgul eder diğer haritalar yapılana kadar. Pro X'ten de çabuk olur da Rus map biraz zor olur, geç olur diye düşünüyorum. Ama inşallah geç de olsa yapılır çünkü Rus map sevdiğim bir harita benim çok güzel yollar var onda bakalım zaman gösterecek Şimdi geldik İlhami fazla uzun sürmedi abi ya çabuk geldik evet, 300 km'lik yol altı üstü 15 dakikalık yol aslında da yani oyunda 15 dakika tabi Şimdiki çıkışı kullan. Sağa dönmeye hazır. Sağa dön. Sağa dönmeye hazır. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Dönün. Yolculuğunuz sona erdi. Evet İlhan, son durak.